Ki. Neden susuyorsun? Şimdi gelmiş bana, ben senin için kaygılanmıyorum diyor. Kaygılanma Eda. Sen benim için kaygılanmadın. Ya senin için sevgisinden ölecek, her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o Selim malını sevdin. Sevdin oldu? Ona şans verdin, onunla beraber oldunuz. Sonra seni aldattı. sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin. Biliyor musun? Ben Şimdi gelmiş bana, ben sen için kaygılanıyorum, Sen benim için kaygılanma, merak etme. Ben bakarım, sen benim için kaygılamma. Sen bana sakın acıma. Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana. Batakları, çocukların tıkanan nefretini açık ol taladro. Sözlerin hiç dolmamıştı Kimseye beni sever mi sormamıştım Zaten beni seven de olmamıştı Bu yürek çok mu naftanim kokuyor Tozlu sandığın buruk kışında saklı bir kalp Kapımı çaldı bugün postacı Farklı bir tat evleniyoruz Yazılı elinde katlı bir kalk. Açıkça düşüyorum Anne ne olur kalk Bu gece üşüyorum çok Akıyor. Bu sevda sırtıma o ağırlığını bilemezsin Acının baskürü yok Eski bir diyafonda ses gibiyim Ateşte demirde pas gibiyim göremezsin Seni de kıramam sevgisi has biriyim Nasıl gençliğimden af dileğim Sen ki gözlerimde umutsun Sokaklarıma neşe maviden açık bir bulutsun Ne olur yalandı ki nazli. Kabuksun. Ne olur yalan de ki naz diyelim, naz diyelim. Yoksa nasıl tutup gençliğimden dilerim? Kafamda 500 milim depresanla ciğerlerim katran hala Her aşkı nefes sanmayın getirdim Adıma duydukların kirli bilgi Açık ol Palatro. Bu açı kim getirdi? Artık hislerimi senden bile saklayamam kim bitirdi? İçinde yanan aşkı kim getirdi? Onlarca duymadığın şarkı yazdım kirletildi Sana yazdım başka birine dinletildi Ben olsam yerine başka birini koyamazdım Başka birini seviyor olsan dün yine aramazdın O gece alkollüydüm evine yakın gaza bastım Aramışsın o sinirle bakamazdım Elimde tutuk yapan bir silahla tutuşuyorum bilmiyorum Şu an hangi yüzüne konuşuyorum? Yine de karanlığıma güneşsin bu dönüşüyor olum gitme Başka birine dönüşüyorum